Arapça sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuza 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 3. sınıfların vize sınav takminde çıkan soruları çözüm çalışmasını sizlere sunuyoruz. Hepinize yaklaşık bir 10-15 gün sonra yapılacak bahar dönemi sınavında başarılar Biliyor. muhabbetler besliyorum birinci sorumuz aşağıda arkadaşlar Öyle diyelim aşağıdaki derden hangisi mezit fiildir mezit kök harflerine bir iki ya da üç harf eklenerek elde edilen fiillerdir Yeni manalar elde etmek için Arapçada böyle bir kullanım şekli var. Fiiller iki kısmı ayrılıyor. Mücerret ve mezit. Mücerret demek kök harflerinin dışında harfi olmayan fiillerde. Sülasi ve rubay olmak üzere iki ayrılır. Ama mezitler, işte, rubay, huması, südası diye başlıklara bölünüyor. Şimdi birinci şıkkımız, ihmarra, kızardı ihmar if'al vezninde arkadaşlar mezit fiin, Oru cevabımız bu. Ama mesela diğer ki yar nedir? Razı oluyor, eşuru hissediyorum, yahki anlatıyor, dahike ee, güldü. Bakın dahike 3 harflidir. Hake <gülüyor> üç harfli, şeara üç harfli, radiye üç harfli ama ihmarra Nedir? mezit <gülüyor> fi Evet. Nasıl diyelim? Şöyle diyoruz. Demek ki birinci sorumuzun cevabı aşıklı. İkinci sorumuza geliyor arkadaşlar. Ne müziğe eşliğinde? evterci bu kitabı tercüme edeceğim cümlesinin baba aşağıdaki hangisidir diyor bakalım bu ve tercimu tercmu bu kitabı tercüme edeceğim diyor. Bu kitabı tercüme edeceğim dininin tercüme yütercimu. Arkadaşlar tercüme yütercimu nedir? Tercüme yütercimu 3-4 harfi olduğundan dolayı biz ne diyoruz az önce söylediğimiz gibi rubaî mücerret rubaî mücerret. O zaman rubaî mücerret diyoruz. Bakın. Bu se fiil-i başına gelir, çekçek ifade eder. Utercümun. Terceme Utercüm'dür. Tamam. Peki, iki, üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İf'ilalun baba aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? İf'ilen bu Yukarıda da ihmirar. Yahmar yahmarru, ihmirar. Dolayısıyla renk ve özürlülerin bu bağlağlı, kıpkırmızı oldu. İşte ih, dibe nedir? Kamburlaştı, tam kamburlaştı gibi. Mutavaat, müşah hareket, müteadilik, tekstil filan değil. Renk ve özürlülerin bu bağlağlı anlatım oluyor. Dördüncü sorumuzda da Yeskülü Bu evde fakir bir işçi oturuyor. Yud'a isimlendirilen Ebe Sa'id'in Ebe Sa'id, Sa'id'in babası diye isimlendiren fakir bir işçi oturuyor. Ma'a ailesiyle birlikte. Ya bu evde ailesiyle birlikte Ebe Sa'id diye isimlendirilen fakir bir işçi oturuyor. Altı çizili kelime Cümlenin hangi ögresidir? Yeskünü fiilinin failidir. Yani Yeskünü oturuyor. Kim oturuyor arkadaşlar? Amilun. Dolayısıyla cevabımız fail olacak. Mükteda zaten olmaz çünkü fiil cümlesi. Haber de olmaz. Fail evet oluyor. Naibi fail çünkü olmaz eee naibi fail olması için fiilin meçhul gelmesi lazım biliyorsunuz. E, Mefol de have beyt oluyor arkadaşlar. Yes kunu amilun fakirun. Ha zal beyta Aşağıdaki hangisi isim cümlesidir? Biliyorsunuz isim cümlesi isimle başlar arkadaşlar. Çok basit. Eşrakat eş-şemsu güneş doğdu. Burada nedir? Bir fiil var. Tarra'a'l-sarin min hapishanede iki hırsız kaçtı, firar etti. Etti de. Bakın etti, firar etmiş yani. Fiil. Ecebet halide, halide sorulara cevap verdi. Bak cevap verdi. Mazi Edraka, idrak ettil musafiru kitara. E, yolcu trene ulaştı. Bu da bir iş eylem filan verdi. E, e şıkkında el buhayratü azbetül ma'i. Buhayratü göl, suyu tatlıdır, soğuktur. Dolayısıyla doğru cevabımız... Bu, arkadaşlar. Ee, Ek ve cilahin yaktülül marada. Hastalığı öldüren en güçlü silahtır cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayın müpteda. Aşağıdığında hangisidir? Bakın, el keseli tembellik. Tembellik, hastalığı Tembellik, hastalığı öldürmez. En doğru cevabımız temizlik bak en nezafet tabi bu kelimelerin sevgili arkadaşlar manasını da bilmiş olmamız lazım. El keseli tembellik. En nezafetu temizlik. El huzdü hüzün, moral bozukluğu. El kalaku kaygı, el ağlama. Hastalığı öldüren en güçlü ilaç nedir? Temizliktir arkadaşlar. Evet. günü هَذَا الْبَيْتِ عَاوِلٍ فَقِيرٌ cümlesinin altı çizdiği kelimenin yani aşağılaması, aşağı hangi hangisi? Yes, günü İSKĞAN, İmar ve İskan Bakanlığı, yani konutta oturuyor, barınıyor. Barınmanın eş anlamlısı hangisi? Ne, hangisi olur? يُقِيمُ olur, mukim bakın. Sakin, mahallemizin sakinlerinden ya da mahallemizin mukimlerinden derim. يَقُوْمُ kalkıyor, yatmayın, مُطْمَيْنُ olur, يَنَامُ uyuyor, يُنْزِلُ indiriyor ve iniliyor neyse indiriyor. asla doğru cevabımız يُقِيمُ ikamet ediyor. Aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi muhreptir? Evet, ruhu dillendiren ney eşliğinde çalışmamızı sürdürüyoruz aşağıdaki ismi mevsullerden bakın elle elle yani ellevinne elleti elle tane ellevati ya da elleti hangisi muğraktır şimdi bakın ellevinne hiçbir zaman değişmez elleati hiçbir zaman değişmez men her yerde mendir elleti her yerde elle Peki ellet sevgili arkadaşlar nedir? Ref durumda elleteyni olur ama vecer durumda elleteyni olur. Yani elleteyni olduğuna göre o zaman muareptir. Muarep cümlede bulunduğu yere göre harf ya da hareke değişikliğine uğrayan kelimedir. Mebni ne olursa olsun herhangi bir değişikliğe uğramayan kelimelere diyoruz. Harf ya da kelimelere. Aşağıdaki cümleler hangisinin sıla cümlesi şibhi cümledir? Şibhi cümle car ve mecrur ya da zarfta oluşan cümlelerdir arkadaşlar. Bunu hiç unutmayacaksınız. böyle sorular çıkar. hebe gitti. Men ekele ta'ame. Yeme yiyen adam gitti. Burada şibhi cümle yok. Uhibbu sadika. Dostu severim. Hangi dostu? Ellezi huluku hasen Ahlakı güzel olan dostu severim. Necehat-ı talibetü. Kız öğrenci başarılı oldu. Hangi kız öğrenci? Elleti Abu Hamudarısın babası hoca olan öğretme olan kız öğrenci başarılı oldu. Burada da bir şey yok. İşte muzaf muzafini, muzaf muzafini ne? Jāt al-talibatu lāti qara'na al Romanı okuyan kız öğrenciler geldi. Bunda da şey yok. Son şıkkımıza geldik. İhsanu ilemen men fi daril ajzati. Ajze yurdunda kalanlara iyilik ediyorum. İyilik ederim. Cevabımız fi daril ajzati. Şibih cümle. Fi daril ajz aslında cümle değil, şibih cümle. Gibi cümle gibi değerlendiriyor Ummuhatul mu'minina hunne allati allati cümlesinde boş bırakılan yere uygun olan sıra cümlesi aşağıdaki hangisidir? Elleti den sonra geldiği için arkadaşlar cinsiyet ve sayı bakımından uyacak o zaman rawayin el hadise. Müminlerin anneleri hadisi rivayet edenlerdir. Yani hadisi rivayet edenler müminlerin anneleridir. Yani işte Hazreti Ay Ayşe gibi, Hazreti Hafsa gibi, işte Hz. Hazreti Hatice gibi Vesaire. Dolayısıyla doğru cevabımız sevgili arkadaşlar. Rava, müzekkerler için. Rava, yine müzekkerler için. Ravate, tesniye mühennesi için. Ravet, müfret mühennesi için. Halbuki mühett. Değil mi? 11. Karatül kütübe nokta nokta iştereytühe yani satın aldığım kitapları okudum cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki ismi mevsüllerden Hangisi en uygun şekilde tamamlar diyor arkadaşlar, hangisi? Bakın, kütüp tabi e, cemi teksir, akılsız varlık olduğu için, bu kuralı hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Bunu tanımlamak için gelen şey nedir? Cemi, müfret müennes, müfret müennes. Yani ellerine cemi zekkerler için kullanılır. Elleti مُنَنَّسَرْ Cemî mühennesler için kullanılır. اَلَّذِ مِفْرَتْ مُزَكَّرِ İçin kullanılır. اَلَّذَيْنِ مُسَنَّا Yani tesniye müzekkeri kullanır kullanılır. O zaman kullanacağımız şey اَلَّتِ اِشْتَرَيْتُوَ Okuduğum kitapları, satın aldığım kitapları okudum. 12. soru. اَسْرَى aşağıdaki Aşağıdakilerin hangisi illetli fiil değildir? İlletli fiil değildir. رَا arade illetli. waqafa yaqifu illetli. şeka yesku illetli. ceze e arkadaşlar ve cezze e bu nedir? mudâaf ya yani salim fiiller mudâaf kısmında. sa'a yes'a illetli. dolayısıyla doğru cevabımız cezze olacak. as-sâihâtu el-muthafâ yani hanım turistler müzeyi öğleden sonra diyeceğiz ki ziyaret etti. Hanım turistler ziyaret etti. Kuralımızı unutmuyoruz yine burada. Fiil başta olursa failine sayı yönünden uymayıp sadece cinsiyet yönünden uyar. Yani fail özne isterse yüz kişi olsun fiilimiz müfred gelelim O zaman zurna biz ziyaret ettik. Olmaz. Ziyaret ziyaret ettiği o zaman doğru cevabımız bu arkadaşlar. Zara erkek için, zaru erkekler için, zürne hanımlar için ama ne dedik? Müfred müennes olarak karşımıza gelmesi lazım. Seyyaratil is'afi ambulanslar yani ilk yardım a arabaları, taksileri emamel müsteşfe hastanenin önde. Şimdi seyyaratül is'afi nedir? Cem'i olduğu için arkadaşlar ne diyeceğiz? Cem'i ama yine akılsız, cansız, cansız ve akılsız varlıkları fiilini İsmi mevsulünü, ismi işaretini vesaire kullanırken ne dedik? Müfret müennes kullanacağız arkadaşlar. kafa iki tane erkek için, vakfa bir erkek için, kafete iki müennes için, kafu müzekkeller için durdular. Vakfet müfret müennes, seyiratul isgafi, vakfet emmamın müstehfa, hastanenin önünde nedir? ambulanslar durdu diyor ilk yardım araçları bu söyle Hamis aşar kale bubu İbni bu baba oğluna dedi ki demiş nokta nokta her içeri a tavil bu gazeteyi masaya nokta ne, ne diyecek masaya koy. Dolayısıyla baba oğluna bir, bir oğul olduğu için da koyacak. Da. Da kız olsaydı olurdu. Da iki erkek olsaydı olurdu. Da erkekler olsaydı olurdu. Da ne hanımlar olsa olurdu. Ama oğluna diyor. Kalil Ebu İbnihid da Hazilcride te alat tabileti. Alfaim ne? 16. soru: Hırsız 3 gün sonra yakalandı cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Hırsız 3 gün sonra yakalandı. Ne zaman yakalanmış? 3 gün sonra. Kabat kubidat. Yok, kabattu alal ssi ba'de 3 gün sonra hırsızı yakaladım. Halbuki yakalandı diyor. Bu kabattu ben yakaladım. Kabadu yakaladılar alellâsı Hırsızı yakaladılar Ba'de selâset-i 3 gün sonra Ba'de selâset-i Bakın halbuki arkadaşlar bu da Yakalandı Bakın buna dikkat ediyorsunuz yakalandı Kabadu yakaladılar Kabattu ben yakaladım Ba'de selâset-i 3 gün sonra ''Kubidu ala arkadaşlar, hırsız, üç gün sonra ne yapıldı? Yakalandı diyor. Doğru cevabımız bu. ''Kabadna'' biz yakaladık. ''Ba'de selâset-i eyyemin kubidu Hırsızlar yakalandı. Halbuki burada hırsız var sevgili arkadaşlar, bak. Bana dikkat ediyoruz. Ee, aşağıdaki cümleler hangisinde naibül fail yoktur? Naibül fail ne demek? Fiil meçhul edilgen olarak geldiğinde failin yerini tutan mef'ul diyoruz. Naibül fail. Yani failin yerini tutan kelime. Naibül fail aynı zamanda fail gibi harekelenir. Bunu biliyoruz. Tufiye المأمون في السنة السابعة عشرة بعد المئتين، بغض توفية، توفية، توفى دسيدك، وفاته توفية،, توفية وفاة، وفات ادالدي، öldürüldü، يادا وفاة أتى، المأمونه، برد. Naibi fail var mıdır? Me'mun Tufiye'nin Arkadaşlar Naibi faili. Amilel al mu'munu Ala en yünşerel al ilmu Me'mun ilmin yayılması il için. Bu da yünşere Meçhul El ilmu naibi faili olarak Gelmiş. Ukidet Akdedildi, akdedildi. El-mecalisi, naibi fail olarak bulunmuş. Yani oturumlar akdedildi, düzenlendi. El-almiyetü, ilmi oturumlar. Fi Bağdat'ta, Bağdat'ta ilmi oturumlar, ilmi meclisler kuruldu. Humilet, hamledildi. İleyhi, yani nakledildi. Ona, kütübü şarkı vel garbi, doğunun ve batının kitapları oraya nakledildi. Nakledildi diyor, bakın meçun. يَبْنِ الْمَأْمُونَ مَأْمُونَ بِنَا اَتْتِ مَكْتَبَاتٍ عَزِيمَةٍ azimeten Mektebetin azimeten Niye Mektebetin azimeten? Çünkü Cemil ve nasıl durumda? Yine esra alırlar. Bu Mansuptur. Mektebetin Aslında Mektebet Mektebeten ama Cemil ve ne almıyor? Fetha almıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Cem-i mühendisler ref durumunda ötre, nas ve cer durumunda kesre alır. Dolayısıyla cevabımız bu. Bakın. Burada tuğufiye vefat ettirilmiş şeyi niye zikredilmiyor? Çünkü me'munu vefat ettiren güç Allah'tır. Bakın. Dolayısıyla me'munun ruhu alınmış. Canı kabzedilmiş. Yani bu bir çeldirici şey olarak duruyor. Ona dikkat ediyoruz. Böyle bir soru gelirse. 18. soru. Waqaftu nokta nokta ememe mektemi mudirü şirketi cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdaki zarflardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? Peki de arkadaşlar en uyguna dikkat ediyorsunuz. Bazen soru kalıpları bu ele gelir. En doğru, en uygun, en güzel vesaire şey. Şimdi ve kâftû, şite'en diyor, kışın. Sayfen, yazın. Gaden, yarın. Ve kâftû durdum. Yarın durdum olur mu? Olmaz. Lah zaten bir an, inde, yanında. Yanında, önünde olur mu arkadaşlar? Olmaz. Yazım durdum olur mu? Olmaz. Kışın durdum olur mu? Yani mevsim boyunca. O zaman bir müddet diyor durdum. Yani vakıfdullah zaten bir an durdum diyor. M.M.M. Mettebi Müdiri şirket, şirket bir odasının önünde, yazhanesi önünde bir an durdum sonra gittim. Yani irsem mi girmezsem mi falan dedim. Herhalde öyle bir şey. Soru süelette ise aşara, mef'ulun fihi niteliği aşağıdakiler hangisidir? Arkadaşlar bakın, mef'ulun fihi, fiilin işlendiği yeri ve zamanı gösteren mef'uldür. Fiilin yerini ve zamanını gösterir. Mete ve eyne e, e sorusuna, bakın, mete ve eyne sorusuna cevap veren mef'uldür. Fiilin yapıldığını, niçin yapıldığını göstermesi mefoni li ejli limeze sorusuna. Yani niçin yaptığın sorusuna, niçin yapıldı sorusuna mefoni lejlih ol. E, cümlede fiilin yeri veya zamanı bildirmesi doğru cevabımız budur arkadaşlar. Son sorumuz. Otobüs hareket edecek, fecren, fecir vakti, minel mahattati. Otobüs duraktan fecir vakti, şafak vakti hareket edecek. Diyor ki cümlesine altı çizili. Bakın şu soruyla hemen alakalı bir şey. Değil mi? Ne dedik? Cümlede fiilin işlendiği yeri ve zamanı. Hareket saati zaman ne zamanmış? Fecir. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Doğru cevabımız bu değil mi? Şimdi bu soruyla bu videonun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere hepinize işten dinginlik, sağlık, afiyet demenni diyorum? Hepiniz Allah'a emanet olunuz.